Belli oldu sizce seçimi kim kazanır? Kim olsun? <gülüyor> <gülüyor> e, aday derken altılı masalıyı e. mı kast ediyorsunuz yoksa genel? Kesinlikle kazanır Recep Tayyip Erdoğan. Reis tabii ki. Ya, yani, belli oldu sizce kim kazanır? Kılıçdaroğlu mu Tayyip Erdoğan mı? bence inşallah Tayyip kazanır. Sizce kim kazanır? Kılıçdaroğlu mu kazanır? Kılıçdaroğlu. Sizce HDP kimi destekleyecek? HDP Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. O sizce seçimi kim kazanır? HDP. Benim bir fikrim yok. Kılıçdaroğlu mu kazanır? E, Tayyip Erdoğan. Ben ölsem bile ona vermem ama HDP'ye. HDP. HDP. HDP Bence CHP'yi destekler yani. Bana Bence göre... de onu desteklerdi ama biz sonuna kadar HDP. Yani gönlünüzdeki aday kim? Kim olmasını isterdim? <gülüyor> i̇nce olsun. <gülüyor> i̇nce olsun. Hayır, i̇nce HDP'den HDP HDP HDP değil ama. <gülüyor> Bilmiyorum yani HDP'deki kişilikleri tanımıyorum ama bana sorarsanız İnce yani Cumhurbaşkanı için en uygun, en uygun adan yani bana göre. Yani büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan kazanır ama inşallah Peki tam tersi olur. Benim kim? gönlümdeki adam Muharrem İnce tabii ki de. Muharrem yani bakalım artık inşallah Peki. Recep Tayyip Erdoğan Sizce? bu sefer şans vermek istemiyoruz çünkü yani. Değişsin başka alternatifler denelim neden olmasın değil mi? Yani bir öğrenci olarak mağduruz ya o yüzden şu an bu sefer, bu sefer istemiyoruz yani. Ha ne değişir? Bence denemek gerekiyor yani şu an hiç kimse zaten önceden bir şey diyemez yani değil mi öncesine bakarak? Bir şans verilmesi gerekiyor ama neden olmasın değil mi? Bence Kılıçdaroğlu mu? Bence de. Kılıçdaroğlu. Ne Neden Kılıçdaroğlu? Valla ya yeter artık gitsin ya bu Erdoğan. Valla başımıza belli olmuş. Ümmet İmahammed'in başına belli olmuş gitsin artık. Yeter ya. Valla biz HDP'liyiz şahsen. Hani HDP dese şu ota bile verin biz yine ona vereceğiz inşallah. Ama dese Kılıçdaroğlu yine Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Peki siz iki mi destekler? Yani onun destekler Kılıçdaroğlu'na? Valla sahipsin AK ya. Parti'yi desteklerse biz yine CHP'ye vereceğiz. Yeter ki gitsinler. <gülüyor> Seçimi bence altılı masadan bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Şimdi Cumhur İttifakı da biraz şüpheli. Bahçeli'nin Spor ve Bursaspor maçında olan olaylardan sonra konuşması birçok oyu zaten kaybettiğini gösteriyor. Ondan sonra Cumhur İttifakının zaten iki tane partili diyecek de ben nereye gidecek onu bilmiyoruz. Kim kazanır bilmiyoruz. Bilmiyorum işte yani. CHP mi artık AKP mi onu bilmiyoruz artık onu seçim. Ben parti tutmuyorum yani desteklemiyorum. Ayda da tutsam bana yararı yok. Beyi de tutsam bana yararı yok. Yani hiç desteklemiyorum bile. HDP hiç takip etmediğim için bilemiyorum onu. Yani soruyu cevaplayamam. Kılıçdaroğlu kazanır. Sizin gözünüzdeki aday kim peki? Demirtaşlı zaten de Demirtaş'ın evet. olmayacağına kesin. Şu anda iki adaysa Kılıçdaroğlu. Peki HDP sizce hangi partiyi destekliyor? Yani bu seçmene bağlı. Gerçi bana... Özgür seçime kalsa zaten ben Kılıçdaroğlu, HDP çıkmazdı sürece Kılıçdaroğlu'dur. Yani ikinci bir şans yok. 20 sene yönettiği bir ülkeyi yönetemediği daha doğrusu söyleyelim. Şu anda da tekrar 5 sene daha bizi yönetemeyecek konuma getirmeyelim. Ki Kılıçdaroğlu kazanırsa sizce bir şeyleri değiştirebilecek mi ülkede? Yani kısa vadede Hareket değil evet. ama uzun vadede değişebilir. Sizce seçimi kim kazanır? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Hep Erdoğan. HDP kimi destekliyor? Onu bilemem. Abi, onu bilen gerekir. Görüşler rolü kazanacak. Sizin gönlünüzdeki aday kim? Selahattin Demirtaş. Peki sizce HDP hangi parti Aynen. destekleyecek? CHP'yi destekler. Yani yine bence ya Tayyip hmm. götürür. Peki gönlünüzdeki aday kim? Bizden devlet memuruyum. Seçimi kim kazanacak? Sorumuz bu. <gülüyor> bu. Seçime ülkenin ihtiyacı yok. Şimdi ülkenin seçimden önce birlik beraberliğe ihtiyacı vardır. Bugün ülkemizde maalesef halen bu kim kazanacak? Kim ülke yönetecek e, derdine düştük. Oysaki şu an hepimiz e, batı ve doğu, kuzey ve güney ile deprencedeki bölgedeki kişilerin yaşam haklarını yapmamız gerekiyor. Onlara yaşam hakkı sunmamız gerekiyor. Ama maalesef ülkemizde siyaset konuşuluyor. Kim kazanır? Kılıçdaroğlu mu? E, Tayyip Erdoğan mu? Vallahi benim o kadar fikrim yok yani. Şeyim yok o kadar becerememişim. Bence Kılıçdaroğlu kazanır. Peki sizce HDP hangi partiyi destekleyecek? Erdoğan'ı destekler. Daha önce Erdoğan'ı destekledi. <gülüyor> <gülüyor> Gülümüzdeki adayı benim. Valla bilmiyorum ben. Hiç kimseyi ben yani şey etmiyorum. Tuzdar mu kazanır yoksa Tayip Erdoğan mı kazanır? <gülüyor> hiç bir fikrim yok ama Tayyip Erdoğan kazanır diye düşünüyorum. Ee, peki HDP hangi partiyi destekleyecek sizce? Tuzdar olun bence. Evet. Sizin gönlünüzdeki aday kazanmasını istiyorsunuz. Bir fikrim yok. Hayırlısı ne olursa olsun. Düşüncelerinizi söylesene. Sizin gönlünüzdeki aday kim desek? Vallahi ikisi de bir, bir iyi insanlar ya böyle değil. Hangisi ülkemiz için hayırlısı olsun? Peki siz Recep kimi destekleyeceksiniz? Erkoluş sağ ol. %100. Neden? Yani sosyoloji mi? Yani ona verecek büyük ihtimal. Önümüzdeki seçimlerde Kılıçdaroğlu mu kazanır? Recep Tayyip Erdoğan mı kazanır? Yani şu anki gün siyasi gündemde yani Kılıçdaroğlu gibi duruyor. Hani hem halkın e, anketlerdeki e, oy oranı, ne bileyim işte sosyal medyadaki etkisi falan filan onu şu an okullar onu gösteriyor bence. Peki senin gönlündeki aday kim? Senin gönlündeki aday tabii ki Selahattin Demirtaş. Peki seçimlerde HDP hangi partiyi destekleyecek bence sizce? Kimseyi desteklemeyeli Kendi adayını çıkarmalı. Sonra da ikinci turda artık kendi şartlarını koyup ona göre bu savaşa dahil olmalı. Çinlerde sizce Kılıçdaroğlu mu kazanır, Recep Tayyip Erdoğan mı kazanır? İnşallah Erdoğan kazanacak. Sizin gönlünüzdeki aday Recep Tayyip Erdoğan mı? Evet. Peki HDP sizce hangi partiyi destekleyecek? Yani bellidir zaten. Hepsi bir tarafta tutacaklar. Kılıçdaroğlu'nu tutacaklar. İnşallah Erdoğan kazanacak. Ya Kılıçdaroğlu kim ki? Allah aşkına. Sence Kılıçdaroğlu kazanabilir mi? Kazanabilir. Sence kaz laf deyip geçiyorsunuz. Ne, nereni yönetecek? Yönetmesini bilmiyor. İki laf ederek iki lafı bir araya getiremiyor. Nasıl kazanacak? Peki sizce HDP hangi partiyi destekleyecek? Ya onu onu ben normalde ben partiyi tamam partiyi partiyi tutabiliyorum ama fakat HDP ile veya AK Parti ile veya bir kılıçdar oyla hiç kimse'nin yorumunu yapmak istemiyorum ama şu anda Tayyip'in karşısında herhangi bir güçlü bir rakip yok. Güçlü rakibi boş ver. Onu boş Onu geçelim. Yani çalışacak kimse yok. Burada. İnsanlar, birbirlerini affedersin bak, konuşmak istemiyor. Kim kime, hodur meydan, herkes zam, ya, zamları yapıyorlar, herkes kendi kafalarına göre zam yapıyor. Yok mil, dün dondurma aldım, 60 milyonluk dondurma, bana internete bakıyor, bugünkü fiyatına çıkartıyor. Manav'a gidiyorsun, 30 milyon domates, pazara gidiyorsun, 15 milyon domates. Peki sence bunun sorumlusu kim? Bunun sorumlusu Tayyip'le alakası yok, alakalı değil, sence. Ya fikrin ne dedi? Senin fikrini sorayım. Tayyip'le ilgisi var mı? Tayyip'in bir bilgisi var mı? Bunun buradan bir haberi var mı? şey ben haberi. sorumlu kim? Ben Sirt haberi yok. İnsanlardan haberi yok. Yönetici yok. Sirt'te zaten yönetici yok. İl Özel Hidere iş yaptım, paramı yedi. Müteahhitlere iş yaptım, paramı yediler. Kime, kime şikayet edeceksin kendini? İş yaptım. Paramı yediler açık açık. İş yaptım bana dediler ki burayı yapsana paranı vereceğim, burayı da yap paranı vereceğim. Buranın binanın komple işini vereceğim dediler. Hepsi yalan. İşlerini bedavaya getirmek için. Ama nedir? Yazı işlemlerinde 20 bin liraya mı yaptık? 300 bin lira yazıyorlar. Tayyip'le bir alakası yok. Karşısında bir akip yok. Allah bin kat ondan razı olsun. Git İstanbul'a bak. İstanbul'a bak. Git sadece İstanbul değil, tüm Türkiye'ye bak. Tayyip'in yaptıklarına bakın ya. Tayyip'in yaptıklarına bak, rakip var mı? Hangi insan gelip de diyecek ki, ben siirti yönlendireceğim. Ya bir tane vali geldi, valiyeye gitmek için, valiliğe gitmek için 50 bin defa valinin önünü kestim, görüştürmüyorlar. Vali diyor ki, kardeşim gel yanıma, beni görüştürmüyorlar. Biliyorlar ki, suçlarını biliyorlar, suçlarını biliyorlar. O yüzden görüştürmüyorlar valiyle beni. Anlatabildim mi? Yani, bunun Tayyip'le bir alakası yok. Tayyip sadece, tamam yönetiyor, iş yap, iş... Yani gereken işleri yani bu seçimi Tayyip Erdoğan mı kazan? bence bence yüzde yüzde yüz yüzde yüz kazanacak ben İstanbul'dan milletvekili seçildiği zamanlarında Sonra. o dönemde ben Siyirt'e geldim yine Tayyip'e verdim yine de vereceğim fakat karşısında bir rakip varsa o meydan gelsin biz de ona çalışalım biz de ona çalışalım yeter ki yönetici olsun yani siz diyorsunuz ki Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında daha güçlü bir aday olursa yok, ben yok, ona oyumu veririm. Bulamazsınız. Hiç kimse bulamaz. Olursa verir misiniz? Olursa yine çalışırız. Yine çalışırız ama yok. Herkes gelen hırsız, giden hırsız. Gelen çalıyor, cıkkayı dolduruyor, gidiyor. Boş ver sana. Amca konuşmak ister misin? Sizce kim kazanacak? Neyi Seçim, kim kazanacak? Seçimi kim kazanacak? Bellidir ya, o milletin iradesine bağlıdır. Millet kimi seçerse o kazanacak. Peki HDP hangi partiyi destekleyecek sizce? Onu bilemiyorum valla onu bilemiyorum. Onu, onu bilemeyeceğiz zaten. HDP bilmiyoruz onu. HDP bellidir ya bunu sana söyleyeyim. Kimin adayı olmasını siz isterdiniz? Erdoğan ve arkadaşları olduğunuz için. Allah'a hocam onu onda yorum yok. Tamam biz de ah, Teşekkür ediyorum. Ee, sizce kim kazanacak seçim? Yani... E <gülüyor> İnşallah kalıcılar olur. Ya Erdoğan kazanmasın da kim kazanırsa kazansın yani. Çünkü bizim <gülüyor> ülke durumunu <gülüyor> görüyorsunuz zaten. Yani bıktık artık zaten üze şey kuşağının hallerini yani görüyorsunuz. Şey Vallahi biliyor musunuz hocam? Size olurum bir şey söyleyeyim. <gülüyor> ben şimdi tamam mı? Yemin ederim günde yüz lira harcıyorum. Kur'an çarpsın. Eğer yalan söylüyorsam gözümün önüne. İşte bak bugün tamam mı? Bugün 50 lira getirmişim. Yemin tamam. ederim çay parası bile yani yok yani. Ya bu hükümet ne yani? <gülüyor> Gerçekten çok saçma değil mi sizce de? Yani bilmiyorum o bir şey. Hepsi de çıkar peşinde zaten. Kılıçdaroğlu da gelse, Selahattin Demirtaş da hepsi de çıkar peşinde. Ama inşallah e, HDP kazanır. Onu istiyorum sadece başka bir şey. Gölünüzdeki aday HDP'den? Aynen öyle. Selahattin Demirtaş her zaman öyle. Evet, cezaevine gireceksem de girebilirim yani sıkıntı yok sonuçta <gülüyor> yani bizim gönlümüzde o var ondan sonra yani cezaevi bize sökmez. Sizce önümüzdeki seçimleri kim kazanacak? Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Kesin diyorum Kılıçdaroğlu kazanır yani. Sizin gönlünüzdeki aday kim? Gönlünüzdeki aday zaten CHP vereceğim. Çünkü artık biz diyoruz yeter yani bu kadar yeter yani bu kadar. Peki HDP sizce hangi partiyi? destekleyecek? HDP büyük ihtimalle Kılıçdaroğlu'yu se seçecekler yani. Tahminen yani bu perde arkası büyük bana onları seçecek. Şimdi kim kazanacak? Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan. Sizin gönlünüzdeki aday Recep Tayyip Erdoğan evet. mı? Evet. Bu konusunda konuşan gençler hepsi 35 yaş altında. Hiçbir şey hatırlamıyorlar. Biz neler çektiğimizi neler çektiğimizi biliyoruz. O kuyruklar yak kuyruğu, priz kuyruğu, şeker kuyruğu, sigara kuyruğu. Paramız da eriyor oluyorduk. Peki Sebebi kimdi onların? Sebebi hükümet. Hükümet başka kim olacak? Şu anki ekonomik durumdan memnun musunuz? Değilim. Peki bunun sebebini kim olarak görüyorsunuz? Sebebi kim olabilir? Afetler var. işte hastalıklar var. Her şey başımıza geldi. Telefonu abi, telefonu. Ne ne telefonu ha? Telefon aran olursa telefonunuzda. Doğal afetler tabii. Ha işte görüyoruz. Görürüz. Hangisi sıkıntı çekiyor bu bu o zamanda söylesin birisi. Hepsi yalan. O 215 milyar kubandı, O nereye o Nasıl? Sen çaldın. Ha sen çaldım. He. Tabii size verilen yardımlar ne oluyor? Sana vermemiş. Annenlere, babana, amcalara vermiş. Hadi be. sizden oradan. Hep atıyorsunuz. <gülüyor> ha. Ha. Ha. Ha. Görüşeceğiz. Herkesle görüşeceğiz. Ben buradayım, ben buradayım. Yani Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını istemiyor musunuz? O kim ya? O kim? En son odur, en son odur. Ben 18 yaşındayım. Bundan birkaç sene önce ve röportajında tesettürlüyüm, tesettüre metrekarelik bez parçası diyor. Bir röportajında genel başkanı aday olmamalı diyor ama altılı masada genel başkan olmak için aynı masada oturduğu insanla uzlaşamıyor. Daha sözünü geçiremiyor. Sözünü geçirmeyen bir insan bu ülkeyi nasıl sözünü geçirecek ya? Ya ben 18 yaşındayım, benim ablam üniversite sınavına giriş yapamadı, tesettürünü çıkarttılar. Ya bu tesettürü nasıl çıkarırsınız ya? Nasıl yaparsınız? Şey. Ben diyeceğim. Pardon ona oyumu vereceğim. 18 yaşındayım. İlk oyumu ona vereceğim. Kesinlikle olması gereken bu. Buraya diyor ki biz Selahattin Demirtaş'ın daha buraya. Selahattin Demirtaş diyor ki biz apanın heykeli dikeceğiz. Böyle bir şey olamaz. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Benim dedem şehit oldu. Yapamaz. Kimse buraya yapamadı. Heykeli dikemez. Kılıçdaroğlu Apo'nun heykeli dikeceğiz diye insan el sıkışıyor. Sıkışamaz. Oy vermiyoruz. Vermeyeceğiz. Yapamaz bunu kardeşim. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Kim? O kim? Yapamaz. Vermiyorum. Beni kime yayınlarsanız da yayınlayın. Olmaz. Bay Kemal, ya adam Atatürk'ü savunuyor, bay Atatürk, bay Atatürk bay Partisi bay. olduğunu söylüyor. Ay, Yeri geliyor, İstiklal Marşı'nı kağıttan bile o okuyamıyor. Şey, o i̇stiklal Marşı'nı. Şey. Atatürk'e bu kadar saygısı olan bir insan bay İstiklal Marşı'nı kalbinden okumalı. Kağıttan bile İstiklal Marşı'nı doğru düzgün okumayan bir insan bana aday olmasın. Ya, bir, bir dakika. Al <gülüyor> işte. <gülüyor> <Ne tarafını yapıyorsun? gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet. AKP'ye ver, cevap veriyorsunuz. Diyenlere bak veriyorsunuz. bak bir dakika göstermek istiyorum. CHP'nin evet. Bir dakika izin evet. misiniz? Ver, bir şey söyleyeceğim. Ver ver. Ver, versin ver, ver. Versin ver. ver. ver. abi ver. Ama bir şey demek istiyorum. Yok, kalp asla vermişler. Bir şok şey böyleymiş. Ben 64 yaşındayım. 6 tane 6 8 çocuk babasıyım. Altısını üniversite mezunu yaptım. Bu iki tanesini Allah'a çok şükür ki devletimiz sayesinde tıp kazandırdım. Yalnız bu ikisini kazandırıncaya kadar eşimle beraber kazmam mı kazmadım, ot mu biçmedim, başkasına iş mi yapmadım, nerelere nerelere neler yaptım bu çocuklarımı okutabilmek için. Bu çıktı döndü döndü bu adam da kalktı dedi ki giderse gitsin dedi. Bunu nasıl unuturum ben, ben, ben, ben bunu nasıl unuturum? Ben bir baba olarak bu tıpkı kazandırmış, bu memlekete yararlı iki tane fert yetiştirmeye çalışan bir insan. Hayatımız boyunca devletimize sarılmış. Benim, ben öyle bir köyde yaşadım ki, memraha denen bir köy var burada iki kilometre uzakta, bayanın dediği gibi İstiklal, Mar İstiklal Marşı iki kilometre uzakta okunurken ben orada esensiz duruşa geçen bir insandır. Ama ben çocuklarımı okutmaya çalıştım, kalktı çocuklarım şimdi dışarıya gitmeye çalışıyor. Bu doğru bir şey mi? Ben bir baba olarak nasıl unuturum bunu? Bana gitsinler giderse gitsinler dedi. Böyle basitçe, rahatça. Hiçbir şey olmamış gibi. Peki, teşekkür ederim. Sizin gönlünüzdeki aday kim? Vallahi gönlümdeki aday ne bileyim. Böyle istediğim gibi olmazsa da belli değil. Şimdi kararsız. Şey benim gönlümdeki aday, benim gönlümdeki çıkıyor. aday yani sonuna kadar kılıçlar oludu. Tamam, gönlünle bu hükümeti yöneteceğine inanıyorum. Vicdanıyla yöneteceğine inanıyorum. Bu ülke şu anda vicdansızların elindedir. Vicdansızların elinde. Vicdan denilen bir olay yok. Hiç kimseyi yargılamadan, hiç kimseyi şey yapmadan, işinden gücünden ediyorlar. Hukuk devleti değil. Kalba Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli. Ben de Tunceliyim. Ben o Tunceli olduğu için savunmuyorum. Tunceli'de kadın cinayetleri sıfır. Kadın cinayeti sıfır. Tamam. Eğitim seviyesi en yüksek olan ilk. Doğru. Hukuksuzluk Doğru. hiç yok. Hırsızlık yok. Gasp yok. Hiçbir şey yok. Bu bu adam buradan yetişmiş bir insan. Ve biz bunu teslim edeceğiz Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle biz is, tamam mı? Kimliklerimize İslam yazıyordu. Bu hükümet o İslam'ı bile kaldırdı. Kimliklerimize yeni çıkan kimliklerde İslam yazılmıyor şu anda. Tamam mı? kimse dini kullanmasın. Din herkesin kendisine aittir. Teşekkür ederim. Allah a, Allah a. O da, ee, İslam yazıyor. Gelar değildi. De. Bir şey söyleyeceğim. Siz din, abi, yazmıyor şu anda. Kimliğimize yazmıyor. Ama Atatürk zamanında da bak gidiyorsun şimdi. Atatürk Türkiye İslam Cumhuriyeti'ni kaldırdı. İslam kelimesini kaldırdı. Niçin dedi bunu? Türkiye'de herkes İslam Müslüman olmak zorunda değil dedi. Tarih bilmiyor abi burada konuşuyor. Atatürk zamanından önce Türkiye İslam Cumhuriyeti olarak geçiyordu. Ama Atatürk geldikten sonra İslam kelimesi kaldırıldı. Neden mi? Atatürk dedi ki bu ülkede herkes Müslüman olmak zorunda değil. Bu sebeple İslam kelimesi kaldırıldı. Dine vurmayacağız da neye vuracağız? Biz Müslüman ülkesiyiz ya. Adamın yaptıkları açıklamaya bakar mısınız? CHP'nin dünden bugüne yaptığı açıklamaya bakar mısınız ya? Hayır oy verecekseniz de biz her türlü şey hak ediyoruz. Ekonomi ekonomi ekonomi başımızı şişirler ekonomiyle ya. Bu ne ekonomiymiş? Tek tek bir kişiyi yönetir o da Selahattin Demirtaş. Allah Allah. Aynen Allah Allah. aynen he he. İslam diyorsun da onca Kürt yandı, insan yandı. Siz <gülüyor> bizim askerimiz. Halepçede, Kobani'de, Şengal'de insanlar ölüyor. Ne Müslümanı, ne İslamı? Askerimizi polisimizi öldürüyorsunuz. Hiçbir şehirde bak. Hiç benim askerim polisim. Git 81 ilde dolayı şehir pavyon kaynıyor. Ne İslamı? islamı. Ne İslamı? Kap Bey pasta yap adamdan bahsediyorsun. Kap Bey pasta yap bir adamdan bahsediyorsun. Türkiye Cumhuriyeti. Çünkü Türkiye. Git git. Kürt bölgesine bak. Kürt bak? Türkiye Cumhuriyeti. Burası Türkiye. Benim annem Kürt. Türkiye değil mi? Benim annem Kürt. Bak. Ama? Kürtlerin anne bak niye bir fabrika yok? Niye iş yok bana söyle sebebini söyle. Siz bana hairlik yapıyorsunuz. Ne alakası ki? var? Devlet size her türlü inkağı İnsan Kürdistan bir coğrafyadır. Evet. Bursa'da, Bursa. Coğrafya kaderdir. Ahmet Spor'a saldırı yaptı. Bir şey, dinleyelim mi niye Ahmet Spor'a saldırı yaptı? Yo niye yaptı? Niçin yaptı? Ya ya ya ya ya ya... Onlar da mı terörist? Bursa'da. Onlar da mı teröristti? Onlar da mı teröristti? Bana buna bir cevap verin. Onlar da mı teröristti? Terörist olan tek insan Kürtler değildir. Ahmet Spor niye Bursa'ya gitti? Bursa benim annem Kürt. Ee, Kürt teröristtir o zaman, hayır, sen değil. de terörist kızısın. Hayır, ben benim babam var, ben çok Öyle, Kürtleri hepsi, herkesin ya, ya, ya, ya. potansiyel ya, ya. terörist zannediyorsunuz. Ayıp ya, Çünkü, bu kardeşliği bak, kardeşliği, evet. arkadaşları, hepsini siz bozdunuz. var, ee. bozmak istemiyorum. Boz, bu istersen boz, zaten bozuk. Benim annem Türk. Ee. Ee, Kılıçdaroğlu mu kazanır, Recep Tayyip Erdoğan mı kazanır? Recep Tayyip Erdoğan kazanmasın, kim kazanırsa kazansın. Senin gönlündeki aday kim? Kim kazansın? Siz Selahattin Demirtaş. Peki Selahattin Demirtaş seçime katılmazsa onun yerine kime verirsiniz? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'na. Sizce HDP kimi destekleyecek? Vallahi herhalde o da Kılıçdaroğlu'nu destekler. Anladım. Teşekkür <gülüyor> ediyoruz sağ olun. Boş Sizce seçimi kim kazanır? Kılıçdaroğlu. Sen önce o kazanır. Sizin gönlünüzdeki aday Kılıçdaroğlu mu peki? Bizim gönlümüzdeki Bizimki aday HDP, HDP. Demirtaş. Demirtaş. Demirtaş peki HDP hangi partiyi destekleyecek? şu an belli değil daha. Tamamen bir ihtimalle CHP. Olur. Siz de o zaman CHP'ye mi oy vereceksiniz? E, HDP e, o, onu şey dese biz onu destekleriz. Bu sene adaylardan sen, sizce kim kazanır? Recep Tayyip Erdoğan mı kazanır, Kılıçdaroğlu mu kazanır? Vallahi Recep Tayyip Erdoğan güçlü bir adaydır. Evet. Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını ben sanmıyorum. Peki sizce HDP hangi partiyi destekleyecek? Ya bellidir zaten. Beşli masa, altılı masa bellidir yani. Kime destek ver değil. Peki sizin böyle özel sevdiğiniz bir aday var mı? Olsa da onu versem dediğiniz. Valla yani ee, bilmiyorum yani. Fikrim yok yani şu, bu konuda. Önümüzdeki seçimlerde kim kazanır? Recep Tayyip Erdoğan. Bence Cumhur İttifakı'nı yani desteklemesi lazım yani. Türkiye'nin geleceği için tek adam yani odur ya yani. Başka kimse yok yani. Bir propagandalarını yapsınlar. alıyoruz. Sizce kim kazanır? Tamam Karamonluoğlu. <gülüyor> sizce bu sene seçimleri kim kazanacak? Aa. Recep Tayyip Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mu? Allah'ın izniyle Tayyip Erdoğan kazanacak. Allah'ın izniyle inşallah. Evet. Yani karar budur. Gönlünüzdeki aday Recep Tayyip Erdoğan reis, mı? Reis, reis, reis. Ondan başka yok. Peki sizce HDP hangi partiyi destekleyecek? HDP'nin şu anda <gülüyor> belli değil. Çıkarırken hangisi olursa onu destekleyecek. Her belli değil, şu veya bu. Yani yarın Tayyip Erdoğanla bir destek verirse, Tayyip Erdoğan'ı destekler. İyi Parti destek verirse onu destekler. O şoker gibidir. Fark etmez. Şokeri nereye koyarsan güçtür. Yani olay budur. Ama sana bir şey söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nde akli olan, bak akli olan Tayyip Erdoğan'dan başka kimseyi seçmez. Neden? Ya bu adam dünya lideri bir insan. Dünyanın bütün liderleriyle asık sıkışmış bir insandır. Onu tanımayan yoktur liderlerde. Artı yani Türkiye'de neler yapmış, neler yapmamış. Bunlar hepsi insan kör müdür ya? Bunları görüyor. Yani bu partiyle alakası yok. İnsanlıkla alakası var. He? Bu adam çalışıyor. Kazanacak Allah'ın izniyle inşallah. Sizce seçimde bu sene kim kazanır? Kemal Kılıçdaroğlu kazanır gibi ama oyumuz Muharrem İnce'den in yana. Önünüzdeki aday Muharrem İnce. Aynen. Peki sizce HDP hangi partiyi destekler? HDP, CHP'yi destekler büküntemelen. Yani iktidara karşı olduğu için. Peki neden Muharrem İnce? an pek 20 yılda biz gençler Recep Tayyip Erdoğan'dan pek bir şey göremedik. Ona bakarsak Kılıçdaroğlu'dan da yani muhalefetten de bir şey göremedik. Ama Erdoğan'ı indirmek için bu sefer Kılıçdaroğlu. Ama tabii oyumuz Muharrem İnce'ye. Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu. Sizin gönlünüzdeki aday Kılıçdaroğlu mu peki? Aynen öyle. Peki sizce HDP hangi partiyi destekler? Yani millet ittifakı olması lazım. Gönlümüzde gönlümüze geçen de o. Bu sene seçimi kim kazanır? Hangi Kayseri'ye onu yapsın? Hangi Sizin gönlünüzde böyle ya, istediğiniz bueno. bir aday var mı? Orluyoruz. Nefes ne, Vallahi CHP kazanacak. Ya bitmiş ya bu hal midir ya? Ben Bugün bana bana traktör getireceğim diyor. E, günlük 5 e, milyar. E, dedim oğlum ne ne olmuş? Amca diyor 3 milyar mazot, benim yavmayan traktörde 2 milyar. E dedim sen haklısın. Ya bitmiş, her şey bitmiş ya. Bu Amca makarna atar. çoktur, makarna çoktur. Aa makarnayı boşver. Peki Kılıçdaroğlu sizce toparlayabilecek mi? Valla Allah'ın izniyle Türkiye bela kalmaz. Allah'ın izniyle bir şeyler olacak. Peki HDP sizce hangi partiyi destekleyecek? Hadi hepimiz bunu da söyleyeceğiz. Tesekimiz budur yani. Hep Bu Türkiye'nin kurtarmasıdır ya. Bu şeyden var ya Türkiye bitmiş ya. Adam İstanbul'a binlerce insan geliyor. Adam doğma, büyüme. Babası Serdi değilken Si Patih'te doğmuş. Evni buraya geto. Herder dedi ya amca dedi bir çay 10 milyar, 15 milyon. Bin lira dedi çay dedi idare yok orada. Tamam kızım. Yani insan gerçekini Ya sen kimden korkuyorsun? Vallahi ben o var ya, bu memleket için hangi hırlıysa ben ona vereceğim. Daha iyi değil mi? Aynen öyle, bu memleket bizimdir ya. Ya bir ekmek 5 milyon, bir çay 10 milyon, bu iş midir ya? 10 bin lira. Hiç değil mi? Bu gece hepsi boş. Bunların yarısı var ya, binlerce insan Avrupa'ya gitti. Cebi boş, kırkızık mı yapacak? Ne yapacak bu insanlar? Kimse söylüyor vallahi bela. Şey ya. Affedersin şey gibi konuşamıyor. Konuş sesinizi çıkarın ya. Hangi harsa bu memleket için Allah onu yapsın. Biz öyle istiyoruz. Ki dönem, bir iki dönem iyi gitti <gülüyor> ama bu sonda aynen öyle diyor. <gülüyor> aynen. Hayır. <Hangi kadar? gülüyor> ne düşünüyorsun? Konuşmak ister misin? Yok. Vallahi. Melhamut sen senin. Bu gece seçimi kim kazanır? Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Hiç kimse kazanmasın. Öyle kalsın Türkiye. <gülüyor> Ama bir tanesi kazanacak? Yok yok hiç kimse kazanmaz. Hepsi de zahtekardır. Biri yani yok. yok, yok. Her şeyle değil var. Valla hepsi de var. var. Allah, Allah yani. ya. olacak hani, Allah'ın izniyle. Allah yani yok. Olacak. Eller olacak. 65 daha görmedim şimdi mi görecek? Ya göreceği inşallah göreceğiz, bir gün göreceğiz. Ya, göreceğiz. İnşallah. O <gülüyor> <gülüyor> ne insan gerçekini konuşsun. Yani <gülüyor> nedir yani bu çekme bu bilmem, <gülüyor> bilmem ne. <gülüyor> ya insan erkekce insanca <gülüyor> konuşsun. <gülüyor> ya hayat bitmiş. Sen kaç kuruş maaş alıyorsun, bu gördüğün insanlar hepsi boştur. Gençler hep boş, hep Avrupa, hep bilmem ne. Doktor gidiyor Avrupa, çöpçü gidiyor diyor, herkes gidiyor Avrupa. der Avrupa? Bu memleketten daha zengin mi? He? Yok. Ama adalet yok. Adalet yoktur. vallahi umarım halkı, kim ve düşmanlığı sürüklemeyen, halka iyi gelen, halkın menfaatini düşünen kazansın umarım. Erdoğan'ın düşmesi lazım. AK Parti'nin artık düşmesi lazım. 20, 20 yıllık sülale rejiminin artık bitmesi lazım bu ama gönlümüzdeki aday HDP. İnşallah HDP olur ama HDP'nin de kendi adayını çıkartması lazım. Seçimlerde %12-13'lük bir kitle var. Bu kitleyi sen işte ben oturamam, ben bununla aynı masaya gelemem, ben bununla yatıp kalkamam, mecbursun. Kürt halkının iradesi karşısında durmaya mecbursun. Ve geleceksin benden o isteyeceksin ki ben sana oy vereyim. Altılı masayı da desteklemiyorum. Erdoğan'ı da desteklemiyorum. Benim irademe eğer gelip oturup benim de Güttekin Uysal gibi bakanlık tartışmalarına koyarsalar eyvallah. Ama bakanlık hesaplarına beni da benden oy da istemesinler. Ama şu an bizim ittifakımız var. Emek ve özgürlük ittifakı. Kendi adayımızı bekliyoruz. İnşallah adayımız açıklandıktan sonra kendi partimize oyumuzu vereceğiz. Hedefimiz Erdoğan'ı %50'nin altında bırakmak. Teşekkür ederim. Yorum yok. Ben Konya'lıyım. Yorum yok. Vallahi tamirince ben var. Herhalde CHP gözü öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor.